2020 Manisa Soranlı Gümülceli'deyiz Yanımızda Nizamettin Bey. Evet. E, rekor gelişim müşterimiz burada bağlarında. Bu sene rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Evet, doğrudur. E, burada neydi? Neler oldu? Neler gördük? Kısaca bir özetleyelim. Burada geçen sene e, çok az bir çubuk vardı. Sonrasında Bu toprak, tatlı, cilsin, çubuk, tatlı çubuk, tatlı çubuk, tatlı çubuk. Hı -hı. E, 4200 metrekare. 4200 metrekare. Evet, alanda. Geçen sene e, yeterli miktarda gübre kullanmama rağmen e, bağda yeterli çubuk olmadı. Evet. Ama kışın, Ocak ayında e, rekor gelişim gübresi kullandım. Evet. Burada bu bağ kaç yaşında? Kaçıncı bıçak ya da onu soyayım. Bu dördüncü bıçak. Dördüncü bıçak da evet, bir bağ. Dördüncü bıçaktır. Ee, ne zaman kullandık? Kullanım tarih. Ocak ayında kullandık. Ocak kullandım. 2020'de kullandık. Evet. evet. Dekara bir buçuk torba kullandım. Bir buçuk torba. Ee, özellikle e, Kara toprak olan yerde çubuklarım daha zayıftı. Çubuk yapamıyordu. Hem çubuk yaptı hem de siz kendiniz de Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gösterelim şuradan. Siz yüzümü. kendiniz de görüyorsunuz. Şöyle geniş olarak. Tanem de çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sene... E... Bu sene çubuk da yaptı. Çubuk da Tanem yaptı. Tanem de güzel. Tane de güzel. Ee, evet. Peki şey olarak, yıl olarak bu sene yılı nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle bu sene de. yıl özellikle Mayıs ayında... Ee, aşırı sıcaklar bağları haliyle etkiledi. Yani bağcılıkla ilgili bu sene sezon çok iyi geçmiyor iklim. Evet çok ee, iyi geçmiyor. Mayıs'ın 13-15-17'si arasında 41-42 derece son 50-60 yılın evet. en sıcak yılı geçti. Ama Bir de kış yağmurlarının az, yağmadı, az yağması da yağ oldu. Evet. Şimdi bağımızda geçen sene çubuk sürme sorunu vardı. Aynen. Bu kadar bu kalitede üzüm alıyor biliyor muyduk geçen sene? Hayır tanesi ufaktı. Ufaktı. Şu an 10 numara diyebilir miyiz bunlara? Evet gayet güzel memnunum. Ve on seneye numara. daha iyi olacağını çünkü bağ, bağ da kendini toparladı. Bağımız, seneye daha iyi olacağını inanıyorum. Bağımız kendini toparlayacak. Şöyle evet. gelelim yavaş yavaş. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Göstererek gidelim. Ee, Devam edin siz anlatın. Vermiş olduğum su miktarı da geçen seneye göre daha az. Şimdi e, kış, da yağmurlarının, da kış yağmurlarının evet. az olmasına rağmen Evet. Verdiğimiz su az. Şöyle gösterin. Ekranda görülsün. Şöyle. Ee, burada izliyorsunuz. Herhangi bir siltme ile alakalı bir sorun Burası var mı? Burada hiç siltme olmadı. olmadı. Burada olmadı. Ee, şey olarak gayet güzel. Şurayı da şöyle gösterelim. Şöyle. Evet. Şimdi sulama konusuna gelelim. Bu sene kış yağmurları biraz dengesizdi. Ee, yazda şu saatten sonra aşırı sıcak geçiyor. Evet. Ee, ne tasarruf sağladı? ile ilgili topraktaki değişimin Sulamaya ne kadar faydası oldu? Mesela geçen sene ben buraya e, 10 günde bir suluyordum Tatlı tamam. çubuk olduğu için. Hı -hı. Bu sene 2 haftada bir suluyor. Geçen, ve bir de geçen sene e, yani... çubuk az olduğu için ben burada dekardan 500 kilo bile alamamıştım. Bu, bu sene, sene siz de görüyorsunuz. Ben bu sene buradan e, 750 kilo falan düşünüyorum. Seneye de hedefim bir ton. Bir ton. İnşallah daha iyi olacak. Şöyle gösterelim şuraya da. Şu alttan da. Yani her evet. nokta da aynı olduğu görüntüsün. Şimdi burada yaprak canlılığı, evet. çubuk, çubukların olgunlaşması. Bunlardan da bahsedelim. Yeni yıl çubuklarının. Evet. Çubuklar da e, çok ince ve zayıftı. İnce ve zayıftı. Bu sene görüyorsunuz kendinizde. Şöyle kendiniz göster. De. Şöyle göstereyim. Şöyle yeni yıl şeylerimizi. Evet. Bu sene çubuklar da gayet güzel. Çubuklarımız da iyi. Yeni evet. da bu da verimimizin iyi olacağını gösteriyor. Aynen. Allah izin verirse. Aynı. Şimdi... Bitki canlılığı devam ediyor. Yaprak canlılığı koruyor. Yaprak sayısı fazla. Üzüm tutumuz güzel. Şöyle tekrar gösterelim. Üreticiler görsün. Ee, burada rekor gelişim ürünümüz kullanıldı topraktan. Evet. Şunu söyleyeyim. Ee, bu seneden gelecek yıla hazırlıyoruz. Evet. Ee, Bağcılıkta da bir önceki yıldan bir sonraki yıla geçiş oluyor. Sulamadan tasarruf ettik. zamanda %50 zaman tasarrufumuz var, aynen. yani sulama aralığımız. Evet. Çubuklarımız oldu, sürdü. Üzümümüz tutumuz iyi, tane güzel güzel. Evet. Bir de burada atmadığınız bir yer vardı. Orada da mesela bir sırada yettirememişsiniz. Evet. Baktık şimdi az önce taneler ufak. Taneler ufak. Sürgün yine az. Sürgün yine az. Cansız bağımız. Evet. Yaprak sayısı az. Ee, o biraz da tesadüf oldu. Ee, yani aradaki farkı. Siz de ben de net bir şekilde görmüş oldum. Yani Öyle aslında söyleyeyim. şöyle e, rekor gelişim e, 12 yıldan beri üretilen bir ürün. Evet. Türkiye genelinde satılıyor. E, burada biz bunları biliyoruz ama bu videoları şunun için çekiyoruz. Evet. Şimdi üreticilerimizin de bazı e, yeni teknolojileri, yeni sistemleri, yeni ürünleri görmesi, alıp kullanıp denemeleri ve onlara örnek olması amacıyla. Şimdi e, rekor gelişim kullandınız bir bedel ödediniz. Evet. Ödediğinizin bedelin karşılığı kaç katı size dönmüştür burada? Ekonomik anlamda ne hesaplayabilirsiniz? Geçen yılları şöyle bir şey. Geçen sene dediğim gibi işte e, bağ bakımsızdı. Çubuk Hı -hı. azdı. Tamam. Sürgün yapamıyordu. Hem gelecek yılı hazırladık. Gelecek yılı hazırladık. Ondan sonra tanem güzel, Tanemiz çubuğum güzel. güzel. Seneye yani bir kere sekizde bir ton arası hı hı. burada ürün bekliyorum. Bu sene zaten yeterince şey yaptık. Evet. Ee, şöyle bir bağ üstü gösterebilir miyiz? Güneş almazsa şöyle üstte tepeler hala sürüyor. Dönelim böyle. Gelelim şurada. Ee, rekor gelişimi öncelikle Manisa bölgesinde. Zaten e, üzüm delince Türkiye'de Manisa evet, birinci doğru. sırada. Tavsiye eder misiniz? Gönül evet. rahatlığıyla hatta bu civarda komşu köylerim var. Evet. Onların da tatlı çubuk şu üstümde, hı hı. karşımda, alt tarafta. Onlarda da tavsiye ettim. Mutlaka kullanmalarını istiyorum. Gelip geçen Az önce dediğin Gelip gibi, geçen buradan gelip Mal geçen, Meydan'da yani. Tabi. Gelip geçen buradaki diğer evet. üreticiler bağınızla ilgili ne yorum yapıyor? Onlar da o bu değişimin farkında mı? Evet, farkında. Az önce hatta oturmuş olduğumuz arkadaş, İşte işte sen bağ ne kullandın? Senin bağında geçen seneye nazaran işte bir yeşillik, Balkanlık, yani çok uyuştu, uyuz bir bağdı Öyle söyleyeyim. Şu anda dal, dal, sürgün yapamıyordu. Hem şu an üzüm var, hem de dal budak yaptı. Su, su kullanma miktarım da azaldı. Hı hı. Her yönden memnunum yani. Ee, buradan bir ekleme yapmak istiyorum. Rekor gübre Aşef firmasının e, rekor gelişim taban ürünü artı yapraktan uyguladığımız rekor gübre. Yaprak gübremiz var. Evet. Bir dahaki sezona bağların uyanış döneminde başlayacağız. Evet. Tutuma kadar tutundan evet. sonra da bir kere ve bağ ve diğer ürünlerde zeytin olur farklı meyve ağaçlarında hasat sonrası bakımlarda kışa girmeden bir kere uygulama öneriyoruz. Var Aa. mı eklemek istediğiniz buradan? Rekor gelişime çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Almış olduğunuz para kat ve kat helal olsun. Biz de e memnunum. teşekkür ediyoruz. E ve bütün çiftçi arkadaşlara da rekor gelişimi öneriyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler.